Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan'ı ağırlıyoruz. Sayın Erbakan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağolunuz efendim. Sağolun. Ee, hemen başlamak istiyorum. Tabii. Şimdi e, Cuma günü Cumhur İttifakı'na katılma kararınızı açıklamanız, açıklamanızdan bu yana e, basın tarafından hep işte Cumhur İttifakı'na Nasıl katıldığınız ee, ve bu sürece dair teknik ve şekli yönler çok tartışıldı. Müsaade ederseniz ben nasıl katıldığınız sorusundan ziyade Cumhur İttifakı'na neden katıldığınız sorusuyla başlamak istiyorum. Neden Cumhur İttifakı'nı tercih ettiniz? Zira partilerin yetkili organları bir karar verdiler, bir araya geldiler ve katılma süreci gerçekleşti. Tabii. Ama bu iradenin sebebi neydi? Tabii çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize de teşekkürlerimi, selamlarımı iletiyorum. Mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Programımızın da hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Tabii biz Yeniden Refah Partisi olarak ilk kurulduğumuz günden itibaren söylediğimiz bir söz vardı. O da şudur, biz bu mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun siyaseti yapan bir parti değiliz. Bizim siyasetimiz milletin derdine derman olunsun da, nasıl olursa olsun siyasetidir diye her zaman ifade ettik. Yani biz muhalefet partisiyiz, evet. Öyleyse körü körüne, gözü kapalı bir şekilde bir iktidar düşürülsün, o iktidardan uzaklaşsın diye bir siyaset yapmıyoruz. Milletin derdine derman olacak söylemimiz var, projelerimiz var, prensiplerimiz var. Bunlar hayata geçirilsin. Ve bunlar yapılırken de bu projeler, bu söylemlerimiz, bu prensiplerimiz, İlla biz olursak yapılsın, biz olmazsak başka birisi yapmasın, başka birinin, başka bir partinin eliyle yapılmasın diye bir inadımız da hiçbir zaman olmadı. E şimdi böyle bir noktada da mevcut AK Parti ile, Sayın Cumhurbaşkanı ile bu sözünü ettiğimiz, yıllardan beri söylediğimiz uzlaşmamız halinde herhangi bir partiyle birlikte oluruz dediğimiz prensipler noktasında uzlaştık. Ve böyle bir uzlaşının da ülkeye, millete fayda getireceğini Müşahede ettik ve böyle bir adım attık. Prensiplerimiz dediğimiz mutabakata vardığımız maddeler bizim yıllardır. Yeniden Refah Partisi'nin ana çizgisi, ana söylemleri ekonomi alanında, dış politika alanında, sosyal politikalar alanında, ahlak ve maneviyat alanında. E böyle bir noktada iktidar olunması halinde, Cumhur İttifakı'nın iktidar kazanması halinde bu mutabakat meddindeki maddelerin uygulanması için çaba sarf edeceğiz iradesini, mutabakatını sözünü gördükten sonra hayır biz olmazsak başkası bunu yapmasın veya hayır bunu yapmazlar veya biz bekleyelim 10 sene 20 sene sonra iktidara gelince illa biz yapalım böyle bir düşüncemiz böyle bir inat peşinde olmamız mümkün olmaz ve böyle bir uzlaşma sağlandı mutabakat esastır insanların sözleri esastır ve bu seçimle birlikte inşallah meclise de güçlü bir şekilde girip bunların takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Uygulanması için mecliste daha gür bir sesle bunların takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Tabii diğer önemli bir konu da bu mutabakat maddelerinin ortaya konup uzlaşılmasının yanında ülkemizin 60-70 yıl sonra yeniden CHP zihniyetine teslim edilmesine vesile olduğunuz suçlamasıyla muhatap olmak istemedik. Çünkü bizim bu mutabakatı sağlamayıp bir cumhurbaşkanı adayı olarak devam etmemiz halinde böyle bir ihtimal olmaz söz konusuydu. Ve tabii karşı blokta bütün sol, komünist, sosyalist, ateist fraksiyonların bir araya geldiklerini görmemiz, FETÖ unsurlarının tamamen karşı bloğa destek olduğunu görmemiz, hatta PKK yöneticilerinin, Açıkça çektikleri videolarla, yaptıkları açıklamalarla mevcut iktidarın devrilmesi ve karşı bloğun iktidara gelmesi için destek olduklarını görmemiz karşısında bu bloğun kazanmasına vesile olan bir parti olmak istemedik. Bu da diğer önemli bir sebep. Yani hem mutabık kaldığımız prensipler son derece önemli. Bunların uygulanması inşallah milletin faydasına olacak. Biz de mecliste bunun takipçisi olacağız. Hem de aynı zamanda tabii diğer bloğa baktığınızda Onların ülkeye, millete bir şey veremeyeceğini hatta zarar getireceğini düşündüğümüz için böyle bir adama atmış olduk. İnşallah hayırlı olur. Efendim şimdi aslında sözlük anlamına baktığınız zaman ittifak kelimesi işte bir amaç, ortak bir amaç doğrultusunda bir güç birliği oluşturma. Aslında bir birleşme değil, bir araya gelme. Aslında benim ikinci sorumun cevabını belli başlıklarla az önce cevapladınız. Fakat ben yeniden sormak istiyorum. Çünkü 2023 seçimleri... Önemli. Herkes 2023 seçimlerinin hem karşı blok dediğiniz Millet İttifakı'da hem Cumhur İttifakı'da 2023 seçimlerinin e, ortak gelecek tasavvuru ve Türkiye'nin geleceği açısından çok ama çok önemli olduğunu dile getiriyorlar. E, neden soruyu şöyle değiştirelim. İlk soru şuydu. Neden Cumhur İttifakı'nı tercih ettiniz? İkinci soru da şu olsun. Millet İttifakı'nı neden tercih etmediniz? Tabii. E, şu olamaz mıydı? Yeniden Refah Partisi de o protokolde işte bir cumhurbaşkanı yardımcısı ve belirli sayıda bakanlıkla temsil edilemez miydi? Neden bunu reddettiniz? Evet. Tabii biz iktidarda mutlaka bir görev alalım hükümetin içerisinde diye bir ısrarımız olmadı. Bunun tabii değişik yansımaları olabilirdi. Yani siz mutabakat maddelerini ortaya koydunuz ama asıl maksadınız burada Cumhurbaşkanı yardımcılığı almak, bakanlık almak, milletvekilliği almak, böyle bir söyleminin önünü açmak istemedik. En önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Ve biraz önce söylediğimiz gibi biz de mecliste güçlü bir şekilde temsil edildiğimizde gelecek olan iktidarın, hükümetin bu uygulamaları gerçekleştirip gerçekleştirmediğini takip etmek, dile getirmek, bunların gerçekleşmesi için, hayran motor, şerre fren olmak için mecliste etkili bir mücadele yapmanın daha uygun olacağını düşündük. Tabi Millet İttifakı ile ilgili bizim eleştirilerimiz uzun zamandan beri var. Bir defa çok ciddi hem de ideolojik ve e, sosyal alanda, çok ciddi problemlere yol açabileceklerini hep ifade ediyoruz. Nereden çıkarıyorum? İşte bir defa Millet İttifakı'nın en büyük partisinin Sayın Genel Başkanı'na soruluyor. Bunun internette videoları da var. LGBT, Türk aile yapısına bir zarar olur mu? Bozucu bir etkisi olur mu? Kendisi diyor ki ne münasebet efendim? LGBT'nin Türk aile yapısına olumsuz bir etkisi olmaz diyor. Diğer bir Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak ortaya koyduğu bir Büyükşehir Belediye Başkanı Kendisine yine bir programda soruluyor, videoları internette var. Eşcinsel evliliklerle ilgili ne düşünüyorsunuz dendiğinde, efendim eşcinsel evlilikler olabilir, bu normaldir ama toplum şu anman gerekir şeklinde bir cevabı oluyor. E yine Millet İttifakı'nın en büyük partisi e, Bursa Nilüfer Belediyesi kendilerine ait ve bu belediyenin bünyesinde bir LGBT merkezini kuruyorlar. Yine kendi ağızlarından partinin sözcüleri, yetkilileri diyorlar ki bizim iktidarımızda LGBT'li olmak dezavantaj olmaktan çıkacaktır. Okullarda üç semavi dini de tarafsız bir şekilde biz müfredata koyacağız, öğreteceğiz çocuklara diyor. Yine Millet İttifakı'ndaki bir diğer partinin Sayın Genel Başkanı. Avrupa'nın bize aferin demesiyle övünecek bir görüntüyü ortaya koyuyorlar. Yani öyle bir mutabakat netini hazırladık ki... Bundan dolayı seviniyoruz, gurur duyuyoruz. Çünkü Avrupa bile bize aferin diyecek. Şimdi bütün bu oraya kadar saydıklarımın bizim 50 senelik milli görüş çizgimizle, Erbakan hocamızın ortaya koyduğu çizgiyle nasıl taban tabana zıt olduğunu anlatmaya, açıklamaya lüzum bile yok. Avrupa kim oluyor, bizi bir şeye layık görecekmiş, biz tarihin en şerefli milletiz, biz onları bir şeye layık görürüz veya görmeyiz diyen Erbakan hocamızın çizgisi nerede, bu çizgi nerede? Ayasofya'nın cami olması uygun olmadığı, tekrardan müze olması lazımdır diyen Yine Millet İttifakı'nın sözcüleri, temsilcileri 4-6 yaş grubundaki çocuklara Kur'an öğretmek Çağ dışılıktır Taliban zihniyetidir Böyle bir şeye müsaade edilmemesi gerekir diyen gene Millet İttifakı'nın temsilci. E şimdi Ayasofya'nın cami olması Erbakan hocamızın yıllarca ortaya koyduğu en önemli hedeflerinden Önce ahlak ve maneviyat Çocuklarımıza erken yaşta dinini öğretmek milli görüşün en önemli umdelerinden. Yani 50 senelik milli görüş çizgisinde yürüyüp de bu millet ittifakına dahil olmak, destek olmak bu bakımdan mümkün değil. Yine bir diğer genel başkan millet ittifakı içerisinde iktidar olduğumuz durumda ihalalere ve siyalara dokunacağız. E, İhalar, siyalar, rahmetler bakan hocamızın en önemli hayallerinden. Hatta fikir babası diyebiliriz. Ağır sanayi hamlesini bakar. Ağır sanayi, milli savunma sanayi, savunma sanayinde ve teknoloji alanda dışa bağımlı olmamak yeniden büyük Türkiye. Yani bunlara dokunacağız ne demek? Böyle bir yapının içerisinde, milli görüş çizgisinde bir insan nasıl olur? Diğer taraftan başörtüsüne yasal <gülüyor> güvence... Özür dilerim. Evet. İktidar başörtüsüne bir <gülüyor> yasal güvence yerine getirmek istedi. E, Millet İttifakı hep birazdan mecliste grubu olan Millet İttifakının partileri hayır bize gelmeyin biz bunu kabul etmeyiz. Kendilerinin yayın organlarında kendilerine yakın gazetelerde efendim bu layıkliği aykırı ifadeler içeriyor. O nedenle buna müsaade etmez. Bu bize 28 Şubatı hatırlatan bir cümle. Diğer taraftan dışarıdan şimdi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına destek olan partinin yetkilisi 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz diye en son açıklamaları var biliyorsunuz. Hı hı. Tabii orada bulunan CHP'nin yetkililerinin de CHP'nin seçmenlerinin de buna nasıl tepki göstermediğini de anlamakta zorlanıyoruz. Yine kendi mutabakat metinlerinde efendim biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarına iktidar olduğumuzda teslim olacağız bizim için kriter odur diyor. E, bunu yazmışsınız ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştahatlarından birkaç tanesini söylesek Bir tanesi Refah Partisi'nin 28 Şubat döneminde kapatılmasının hukuka uygun buldu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 28 Şubat dönemindeki başörtüsü yasaklarını, başörtüsüz zulümlerine götürdüler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Hayır bunlar hukuka uygundur, bunlar yerindedir dedi Diğer taraftan e, hep örnek veriyorum İngiltere'de bir nikah memuru, eşcinsel bir çift geliyor Nikahlarını kıymasını istiyor. Nikah memuru diyor ki ben Hıristiyanım, benim inancıma aykırı, ben bu nikah kıyamam. Bunun üzerine belediye kendisini işten uzaklaştırıyor. O da haksızlığa uğradığını düşünerek konuyu dosyaya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendisini haksız buluyor, senin eşcinsel nikahı kıyman lazımdı diyor. E şimdi bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni baş edeceğiz, bunun içtihatlarına uyacağız. Yani biz Avrupa'yı tamamen reddedelim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hiçbir kararını saymayalım demiyorum ama bir deklarasyonda iktidar olmamız halinde bunları kriter edineceğiz, bunlara teslim olacağız demek bizim kendi değerlerimiz var, kendi prensiplerimiz var, hukuka uygun bulacağımız, bulmayacağımız şeyler var. Böyle bir yapı dediğim gibi. Milli görüşle, Erbakan hocamızın yıllarca ortaya koyduğu çizgiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir yapı. Bu nedenle tabii Millet İttifakı'nın içerisinde olmamız mümkün değil. Diğer taraftan da bizim şu deklarasyonda ortaya koyduğumuz maddeler dediğim gibi yeniden Refah Partisi olarak temel söylemlerimiz. Faiz yükünün azaltılması, paylaşımda adaletin sağlanması, üretim, istihdam ve ihracat ekonomisine geçilmesi, dış ticaret açığının azaltılması, kamuda israfın önlenmesi, yap işlet devlet projelerinin kamu yararına düzenlenmesi, fazladan haksız bir kazanç olması halinde bunun önüne geçilmesi, ve sosyal politikalar alanında ailenin korunması, sapkınlıkların önüne geçilmesi, milli eğitimin önce ahlak ve maneviyat doğrultusunda yapılandırılması, e zaten biz de iktidar olsak yapacağız dediğimiz şeyler bunlardı. E bunlarda bir uzlaşma, bir mutabakat sağlanıyorsa, e kısa sürede bir an evvel bu seçimlerin sonucunda bunlar uygulansın. Evet. Yok illa biz 10 sene sonra, 5 sene sonra iktidara gelince biz uygularız, bizden başka kimse uygulamasın, başkasının eliyle olmasın şeklinde bir dediğim gibi iddiamız, inadımız olması söz konusu değil. Sayın Genel Başkan... E Az önceki değerlendirmenizden bir cümleyi not aldım. E, milli görüş çizgisinde bir parti nasıl böyle bir ittifakta yer alır değerlendirmesini yaptınız. Millet ittifakını kastederek. Şimdi parti tüzüğünüzde birçok noktada... Örneğin partinin amacı kısmında. Milli Görüş Hareketi'nin, Milli Görüş Davası'nın bütün doktrinlerini kullanıyorsunuz. Yani Yeniden Refah Partisi olarak kendinizi Milli Görüş çizgisinin devamı olarak görüyorsunuz. Ama aynı şekilde bu noktada Milli Görüş'ün adresi biziz diyen bir başka parti daha var. O da Saadet Partisi ve şu an Altılı Koalisyon'da Millet İttifakı çatısı altında yer alıyor. Nitekim Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi Cuma günü itibariyle de Karşı ittifaklarda birbirlerine rakip olacaklar. Ayrıştığınız hususlar nelerdir efendim? Ayrıştığımız hususlar biraz evvel uzun uzun açıklamaya çalıştığım bu milli görüş prensiplerine, çizgisine taban tabana zıt söylemleri ve hedefleri ortaya koyan, vaatleri yapan bir ittifakın içerisinde yer alıp bu ittifakın adayı olan Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak için çalışmaları. Yani burada dediğim gibi LGBT konusu, İstanbul Sözleşmesi konusu, ondan sonra üç dini çocuklara öğreteceğiz denmesi, efendim e, bununla beraber e, Ayasofya'nın yeniden müze olması gerekir denilmesi, 4-6 yaş çocuklara Kur'an öğretilmesi yanlıştır denilmesi, yani diğer bir CHP'nin Ankara Milletvekili, bu dini vakıflara, derneklere, mütedeyyin, muhafazakar insanların kurduğu derneklere Milli Görüş Hareketi'nin en önemli kuruluşlarından Milli Gençlik Vakfı'nın ve Anadolu Gençlik Derneği'nin de içinde bulunduğu vakıf ve derneklere hakaret eden bir konuşma yapıyor mecliste. Ve bu CHP, Millet ittifakının ana bileşeni, CHP'nin genel başkanı, cumhurbaşkanı yapılacak. Ve bu yapının içerisinde bu nasıl bir yanlıştır, bu nasıl olur deyip masayı dağıtmak yerine halen daha o oturup destek olmaları milli görüşün neresine sığdırılabilir, nasıl açıklanabilir? Bu yanlışları devamlı ifade ediyoruz. İlk işimiz diyor, meclis çoğunluğunu elde edersek İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koymak. İstanbul Sözleşmesi'nin içindeki maddelerden sadece bir tanesi bile milli görüşle nasıl zıt olduğunu açıklamaya yeter. Sözde namus kavramının kökünün kazınması için çalışma yapılacak. Yani bu millet asırlar boyunca namusu için Kan döktü, şehit oldu, savaşlar yaptı, namusu çiğnenmesin diye. Bizi toplumumuzu ayakta tutan temel değerlerimizden, sözde namus, yani namus diye bir şey zaten olmaz, önemli değildir, yoktur. Varsa bile bu toplum içerisinde, bu milletin içinde bunun biz kökünü kazıyacağız diyen bir sözleşme. ve bunu gelir gelmez tekrar getireceğim diyor. E bir Milli Görüş Partisi olduğunu iddia eden parti buna nasıl vesile olabilir, buna nasıl alet olabilir? Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Bir de tabii söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. En önemli destekçiler kim? FETÖ'cüler, PKK yöneticileri, komünist, sosyalist, aşırı uç sol fraksiyonlar. E şimdi böyle bir yapının içerisinde bulunmalarını gerçekten de yadırgıyoruz. Ve zaten biz yeniden Refah Partimizi kurduğumuz günden beri dedik ki Saadet Partisi'nin milli görüşü temsil etme yetkisi ehliyeti kalmamıştır. Biz milli görüşü doğru bir şekilde temsil etmek üzere partimizi kuruyoruz. Zaten partimizi kurmamızın sebebi de onların milli görüşü temsil edememesi. Onları ediyor olsa biz de onlarla birlikte olurduk. Kaldı ki çok sayıda MKYK üyeleri... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları, il sorumluları, il müfettişleri, il başkanları, AGD'nin içerisinden birçok insan, Saadet Partisi yönetiminin hiçbir şekilde milli görüşü temsil etmediğine ilişkin deklarasyonlar yayınladılar, açıklamalar yaptılar, toplantılar yaptılar. Yani yapının halen öyle veya böyle içinde olan ve önde gelen isimleri dahi kendi ağızlarından mevcut Saadet Partisi yönetiminin milli görüşü temsil etmesinin mümkün olmadığını zaten ifade ediyorlar. Bizim söylemlerimizle paralel bir şekilde. Evet. Şimdi Efendim Sayın Genel Başkan bir de günümüzdeki konjonktüre bakalım. Cumhur İttifakı ve AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı uzunca bir süredir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikada ve terörle mücadelede kendi göbeğini kendi kestiğini gerekirse her noktada müstakil politikalarla Türkiye'nin geleceğini yön verme iradesine sahip olduğunu her fırsatta dile getirirler. Ee, dış politikada e, Libya'daki işte kıta sahanlığı anlaşmamızın ardından ortaya çıkan mutabakat, mavi vatan, e, milli savunma hamlemiz, yerli ve milli savunma sanayimizde yerlik oranı her geçen gün artıyor. Bu stüdyolarda her geçen gün envantere giren başka bir silahımızı ya da savunma sistemimizi tanıtıyoruz. E, terörle mücadele zira e, en zor zamanda başlayan Fırat Kalkanı harekatıyla birlikte devam eden dört e, harekatı icra ettik. Ee, Irak'ın kuzeyinde harekatlar devam ediyor. Ee, ve Güney Kafkasya'da Karabağ sorununda gerçekten birinci derecede belirleyici rol oynadık. Bu politikaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar da Cumhur İttifakı içinde e, olmanıza vesile oldu mu efendim? Biz tabii hep başından beri hep doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz diye yola çıktık. Ve pek çok uygulamalarda da hükümete destek olduk. Mesela Kıbrıs'ta en son gelinen noktada Hayır burada tek devlet olmasın, iki ayrı bağımsız devlet olsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve oradaki kazanımlarımız korunsun şeklinde bir politika izlemeye başladığında mevcut hükümet dedik ki evet bu bizim de Erbakan Hocamızın da söylediği bir e, politikadır, bunu onayladık. Ayasofya'nın cami olması, Taksim'e cami yapılması, başörtüsü yasağının ortadan kalkması, askeri vesayetin ortadan kaldırılması. Bunlar son derece önemli adımlar. Terörle mücadelede de çok etkili adımlar atıldı. Bunların da her zaman yanında olduğumuzu ifade ettik. Yerli otomobil projesi, İHA'lar, SİHA'lar, savunma sanayi, hatta TOG'un fabrika açılışına da bizzat gittik. Orada da tebrik ettik. Yani bir sıfırdan her zaman için iyidir. Efendim Tok otomobili %100 yerli değil. Şu parçası ithal, burası ithal. E tamam ama %40'ı, %50'si bile yerli olsa bu çok önemli bir adım. Bu şekilde başlayarak bunun zaman içerisinde %100 olması için mücadele edilecek. Yani ilk adımda da hemen %100'ü yerli olmadı diye biz bunu kötülememiz, böyle bir şey yapmayalım dememiz söz konusu olabilir mi? İşte savunma sanayinde de %40 ile %50 ile başladı, %80'lere kadar geldi yerlilik, millilik oranı. Bunların her zaman destekçisi olduk, arkasında durduk. Bizim eksik gördüğümüz noktalardan mutabakat bize yazdık. Yani nedir o? İşte D8'e işlerlik kazandırılması, D8'in kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde çalıştırılması, D8'in arkasından D60 hedefine ulaşılması için çaba gösterilmesi ve bizim milli görüş olarak, Yeniden Refah Partisi olarak yıllardır söylediğimiz dış politikada temel hususlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız devlet statüsünün tüm dünyada kabulüne yönelik çalışmaların yapılması, Mutabakattan okuyorum. Kudüs'le ilgili kırmızı çizgilerimizin korunması gibi hususlarda azami gayret gösterilmesi. Suriyeli göçmenlerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönüşlerine yardımcı olacak adımların atılması. E yani biz ne dedik? Eksikleri tamamlamak için çıktık yola. Yanlışları düzeltmek için, doğruyu da tebrik etmek için, destek olmak için yola çıktık dedik. E i̇şte dış politikada da, ekonomide de, sosyal hayatta da eksik olduğunu düşündüklerimizi de mutabakat maddesine koyarak bunların tamamlanması için bir katkı sağlamış olduk. Bu son derece önemli bir husus. Bazı karşı görüşteki insanlar eleştiri getiriyorlar. Diyorlar ki efendim işte 20 senedir eksik kalmış. Bundan sonra mı tamamlanacak? Kaldı ki bu mutabakatın hukuki bir karşılığı var mı? E sizin Millet İttifakı'nın 2700 maddelik mutabakatının bir karşılığı var mı? Yani mesela şimdi Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Hayır ben parlamenter sisteme dönmüyorum. Bu yetkilerde çok güzel. Cumhurbaşkanı da oldum zaten. Ben böyle devam edeceğim dediği zaman sizin elinizde ne yaptırım gücü var? Veya oraya yazdığınız Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yazdığınız isimleri ben yapmıyorum dese sizin ne yaptırım gücünüz olacak? Bu bir tapu senedi değil. Bu bir borç senedi değil. Herhalde götürüp de mahkemeye verip bunun karşılığını alacak halimiz yok. Millet İttifakı'nda da böyle bir şey yok. Ama bu bir iyi niyet belgesidir. Bir hedeftir. Burada söze itibar etmek gerekir. Bir mutabakat sağlanmış. Evet biz de bunları yapmak için gayret sarf edeceğiz denilmiş ve böyle bir e, mutabakatın tabii ki sosyal olarak, siyasi olarak geçerliliği var. Ha bunların bir geçerliği karşılığı yok diyorsanız ve o zaman zaten sizin mutabakatınızın da geçerliği yok. Zaten diğer bir e, anlaşılmaz husus bütün güçleriyle yıllardır güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz diyorsunuz. E güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçecekseniz yedi tane başka yardımcısını nereden çıkartıyorsunuz? Dünyada başka bir örneği var mı efendim? Zaten başka bir örneği de olmadığı gibi. Yani yıllarca tek adam rejimi diyorsunuz, eleştiriyorsunuz. E siz sekiz başlı yani yedi tane yardımcı bir de Cumhurbaşkanı'nın olduğu sekiz başlı bir sistemi getireceğim diyorsunuz. Ve Sayın Genel Başkanlardan bir tanesi açıkça ifade etti. Biz öyle sıradan bir başkan yardımcısı olmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı seçildiği zaman bizden onay almadan, bizim iznimiz olmadan hiçbir adım atmayacak dedi. Şimdi yedi ayrı baştan yedi ayrı ses çıkacak. Hepsinden onay alacaksınız. Hepsinin oluru olacak. Ve halktan yetkilerini almış, anayasadaki yetkilerini kullanma hakkı olan halkın seçtiği Cumhurbaşkanı Anayasada karşılığı olmayan bir şekilde yedi tane başkan yardımcısının olurunu alacak. Yani tam bir kaos, tam bir keşmekeş. Teknik olarak da, sistem olarak da yanlış. Mantık olarak da yanlışlığı şu. Sizin en büyük vaadiniz yeniden parlamenter sisteme dönmek. E bir yandan da Cumhurbaşkanı yardımcısı üzerinden siyaset yürütüyorsunuz. Sayın belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağız diye onların üzerinden kampanya yürütüyorsunuz. E zaten parlamenter sisteme dönecekseniz bunların ne manası kalıyor? Yani nereden baksanız bir tutarsızlık ve karmaşa ile karşılaşıyoruz. Dediğim gibi efendim sizin Cumhur İttifakı ile yaptığınız, AK Parti ile yaptığınız mutabakatın yasal bir karşılığı yok. Yapmazlarsa ne yapacak? E zaten bunların diğer ittifakında bir karşılığı yok. Böyle bir sayikle, böyle bir düşünceyle yola çıkılır mı? Oturulmuş masada, her iki ittifakta kendi hedeflerini, kendi amaçlarını ortaya koymuş. E biz de yeniden Refah Partisi olarak milletin faydasına olacak prensiplerimizi koymuşuz. İmzalanmış, mutabık kalınmış. Böyle olunca da tabii ki bunu yaşayacağız, göreceğiz. Mecliste de güçlü bir şekilde bunların uygulanmasının takipçisi olacağız. Evet, Efendim yavaş yavaş artık söyleşimizin sonuna geliyoruz. Ama rahmetli Erbakan'ı da anmadan olmaz. Merhum Başbakan'ın çizgisini devam ettiriyorsunuz. Parti sürecinizden önce de... Erbakan Vakfı 2013 yılında Tabii. kuruldu. Erbakan misyonunu, vizyonunu ve temel değerlerini Erbakan çizgisini devam ettiren bir partinin genel başkanı olarak size sormak isterim. Bilerek oğluna sormak istiyorum demiyorum. Çünkü siz bir partinin genel başkanısınız. Elbette en yakını olarak sizin babanız ama bir röportajınızda da sadece babam, babam değil o benim ne, hocam demiş, Tabii. demiştiniz. istersiniz efendim. Tabii Erbakan hocamızın çizgisini devam ettirmek demek, onun yıllarca savunduğu prensiplerin hayata geçmesini sağlamak demek. Şimdi biraz evvel Millet İttifakı'nın söylediklerini, hedeflerini, mutabakat metnine yazdıklarını, savunduklarını ortaya koyduk. Ve bunların Erbakan hocanın çizgisiyle, milli görüşle hiçbir alakası olmadığını açıkça ifade ettik. E bizim mutabakat metnine koyduklarımız ne? Bir defa israfın önlenmesi, denk bütçenin yapılması milli kaynak paketlerinin harekete geçirilmesi, bununla beraber milli kaynak paketleriyle ve dış ticaret açığının azaltılması için ara mallarının, mamullerinin üretilmesine, yerli üretime ağırlık verilmesi, ilave vergi ve zamlardan kaçınılması, enerjide yerli kaynakların kullanılmasına ağırlık verilmesi, üretimde yerli ara malların ve ham maddelerin kullanılmasının teşvik edilmesi, Genel ve yerel yönetimlerde israfın önlenmesi, genel ve yerel yönetimlerin bütçelerinde denklik sağlanması ve ilave borçlanmadan kaçınılması, İHA'lar, SİHA'lar, yerli otomobil ve diğer teknolojik stratejik ürünlerin ve savunma sanayi ve mühimmatların üretiminin desteklenmesi, çiftçi, esnaf ve üretim yapan kuruluşların devleti olan faiz borçlarının silinmesi, ana paralarının faizsiz yapılandırılması, traktör, tarım aleti, yük, nakliye araçlarının ve balıkçıların kullandığı mazottan vergi alınmaması, gübre fiyatlarında %50 devlet desteği sağlanması, ilave vergi ve zamlardan kaçınılması, çalışanların ve emeklilerin aylık gelirlerinin yoksulluk sınırının altında olmamasını sağlanması, çalışanların arasındaki ücret dengesizliklerinin giderilmesi, engellilerin maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması, kamu özel işbirliğiyle yapılan yatırımların gözden geçirilmesi ve varsa haksız kazancın ortadan kaldıracak tedbirlerin alınması. E şimdi bunlar zaten Erbakan hocamızın yıllarca söylediği dediğim gibi dek bütçe, milli kaynak paketleri, faiz yükünün azaltılması, israfın önlenmesi, milletin alım gücünün refah seviyesinin arttırılması, paylaşımda adaletin sağlanması. ve Dolayısıyla bu mutabak kaldığımız mutabakat maddeleri Erbakan hocamızın milli görüşüm ve dolayısıyla onu temsil ettiğini söyleyen Yeniden Refah Partisi'nin yıllardır söylediği söylemler konular. Ve inşallah bunlar bu vesileyle Kurulacak olan hükümet tarafından uygulanacaktır. Buna inanıyoruz. Ve bu da milletin ülkenin faydasına olacaktır. Ülkenin, milletin maddi manevi sıkıntılarından kurtulmasının önü açılacaktır. Biz de inşallah güçlü bir şekilde mecliste temsil edilerek bunların takipçisi olacağız. Burada tabii hep söylediğim bir defa biz meclis dışında dahi son derece etkili bir muhalefet yaptık. Hayra vesile olduğumuza inanıyoruz. Mesela EYT düzenlemesinin çıkmasında, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasında, Ayasofya'nın cami olmasında bizim son derece ciddi etkili propagandamız ve mücadelemiz oldu. Ve bunlara hayra vesile olduk. Meclisin dışında dahi. E şimdi mecliste olursak çok daha büyük hayırlara vesile olup şerlere fren olma imkanımız olacak. Ve yine hep söylediğim, rahmetli bakan Hoca, Önce 69 yılında Milli Görüş'ü meclise taşıdı. Ve arkasından o meclisteki performansının sonucunda 73'te Milli Görüş Milli Selamet Partisi iktidar ortağı oldu. 12 Eylül sonrasında 91'de Refah Partisi'ni önce meclise taşıdı. O 4 senelik süredeki meclis performansıyla Milli Görüş'ün 95'te Milli Görüş iktidar oldu. Şimdi biz de aynısını söylüyoruz. İnşallah önce bu seçimlerde yeniden Refah partimizin Milli Görüş'ü meclise taşıyacağız. Ve mecliste hayra motor, şerre fren olma fonksiyonumuzu, görevimizi çok daha etkili bir şekilde yapacağız. Peki efendim süremizin sonuna geldik ama son bir dakikada şunu da sormak istiyorum. Ee, sizi isminiz üzerinden biraz daha yakından tanımak için. Şimdi geçen hafta çok yoğun bir süreç yaşadınız. Yoğun bir mesai harcadınız. Ee, YSK sürecinizde de ekranlarda resmi olarak yansıdı. isminiz Muhammed Ali, Ali Fatih, Fatih Erbakan, Erbakan. doğru. Bunun bir hikayesi var mıdır? Çünkü e, hemen hemen aynı neslin çocuklarıyız. Doğduğumuz yıllarda Muhammed Ali Kıley'in en meşhur olduğu zamanlardı. Rahmetli Erbakan'la da çok yakın bir ilişkisi vardı. Onu da biliyoruz. Bir ilgisi var mı? Bir hikayesi var mı efendim? Tabii aslında benim kulağıma okunan isimlerin içerisinde Ebu Bekir, Osman ve Ömer de var. Yani evet. Hulefahi Raşid'in. Ali, Ebu Bekir, Osman ve Ömer dört halifenin isimleri verilmiş. Rahmetler bakan hoca tarafından. E, Muhammed tabii sallallahu aleyhi ve sellemin ismi. E, Fatih de Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinden esinlenilmiş. İnşallah isimlerimize layık olmayı Cenabı Allah nasip eder. Peki. İnşallah. Sayın Genel Başkan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Televizyonun konuğu oldunuz, yoğun mesaiyle zaman ayırdınız. Sağ, sağ olun. olun. Hayırlı olsun. İzleyicilerimize de tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, TRT Haber ekranlarında özel röportajda yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan'ı ağırladık. Görüşmek üzere efendim.